Selamlar. Bu videomuzda 5. haftamızın 2. konusu olan üslü ifadelerin konu testini çözeceğiz sizlerle beraber. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İlk sorumuzda başlayalım arkadaşlarım. Şöyle biraz da ben bu soruyu yaklaştırmak istiyorum. 3 üzeri a eksi b ile 3 üzeri b eksi a'nın toplamı bize 10 olarak verilmiş. Bu olduğuna göre 9 üzeri a ile 9 üzeri b'nin toplamının 3 üzeri a artı b eksi 1. R bölümü ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar. Ben şuradaki ifademiz için şunu yapmak istiyorum. 3 üzeri a eksi b demek. 3 üzeri a bölü 3 üzeri b demek. Artı 3 üzeri b eksi a da 3 üzeri b bölü 3 üzeri a demek biliyorsun. Ve bu kaça eşitmiş? ona. Şimdi 10 orada dura kalsın. Tamam mı? Biz başka bir şey odaklanalım. Paydaları eşitleyelim. Bakın ben burayı 3 üzeri a ile... Burayı da 3 üzeri b ile eğer eşitleyecek olursam 3 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımı 9 üzeri a yapar artı 3 üzeri b ile 3 üzeri b'nin çarpımı da e, doğal olarak o da 9 üzeri b yapar. Payda kısmımız ise 3 üzeri a artı b'yi verir bize çünkü ben 3 üzeri a ile 3 üzeri b'yi çarptığım zaman 3 üzeri a artı b'yi elde ederim. Bu da neymiş arkadaşlar? Onun ta kendisiymiş. Şimdi gelin. Bize sorulan ifadenin Şunla olan benzerliğine Bir göz atalım arkadaşlar tamam mı Benzer fakat Tek bir farkı var şurada eksi 1 var değil mi Ben bu bize sorulanı 9 üzeri a artı 9 üzeri a yazalım Artı 9 üzeri b bölü 3 üzeri a artı B bölü 3 biçiminde yazabilirim Bu bölü 3'ü arkadaşlarım Ters çevirip şu şekilde Şuraya atabilirim ve böylelikle artık burada 3 kalmamış olur. Şimdi arkadaşlarım bakın dikkatli dinleyin. 9 üzeri A artı 9 üzeri B bölü 3 üzeri A artı B bize 10'u vermiyor muydu? Evet 10'du. Yani bu sarı, sarı ile işaretledim yer 10'muş. Yani 3 çarpı 10 dersem o zaman doğru cevabın 30 olması gerektiğini görebilirim. Doğru cevabım bursaydı. Devam ediyorum. ikinci sorumla. 5 üzeri x artı y 125 faktöriyel ve 5 üzeri x eksi y de 124 faktöriyel olarak verilmiş bize 16 üzeri y kaçtır diye soruluyor şimdi arkadaşlar 5 üzeri x artı y ve bölü diyorum 5 üzeri x eksi y şimdi üstteki 125 faktöriyele eşitti biliyorsunuz alttaki de 124 faktöriyel olarak verilmiş bize şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra ise diyorum 5 üzeri x artı y'yi 5 üzeri x eksi y'ye bölmek demek x artı y'den x eksi y'yi çıkarıp üst olarak yazacaksın. X'ler zaten gidiyor. Artı y eksi eksi y derseniz tabi ki burada 5 üzeri 2 y kalır. Eşittir diyorum. 125 faktöriyelin 124 faktöriyel oranı da 125'in ta kendisidir. İse 5 üzeri 2 y eşittir. 125 biliyorsunuz ki 5'in çüpüydü. Yani burada ne demek oldu artık? 2y eşittir 3'müş arkadaşlar. Şimdi 2y 3 ise bizden istenen şey neydi? 16'nın y'ninci kuvveti kaçtır? Ben bu 16'nın y'ninci kuvvetini 4'ün karesinin y'ninci kuvveti biçiminde yazıp bunu da 4 üzeri 2 ile y'yi çarpıp 2y dersem bakın burada 2y'nin 3'e eşit olduğunu biliyorduk o zaman buradaki 2y de 3'tür başkası değildir eşittir dedim 4 üzeri 3'ten doğru cevabımızın 64 olması gerekir cevap edirne seçeneğinde verilmiş gençler Devam edelim 3. sorumuzda 2 üzeri x çarpı 11 üzeri y çarpı 13 üzeri z 12 10 üzeri x çarpı 55 üzeri y çarpı 65 üzeri z de 300'müş x artı y artı z'nin x artı y artı z'ninci kuvveti kaçtır diye sorulmuş bize x artı y artı z lazım yani o kadar bangır bangır bağırıyor ki soru senin bunu bulman gerekiyor şimdi dikkatli dinliyorsunuz benzerlikler var mı var bak bununla bu benzer sonuçta x'inci kuvveti var bununla bu da benzer ve ekstradan sevgili arkadaşlarım şunla şu da benzer peki benzer ama nasıl benzer bakın 12'nin 5 katı 55 11'in 5 katı 65 de 13'ün 5 katı o zaman ben derim ki 2 üzeri x çarpı 11 üzeri y çarpı 13 üzeri z'nin burada 2x 2 üzeri 2'sin 5 üzeri x ile çarpımı burada 11 üzeri y'nin 5 üzeri y ile ve 13 üzeri z'nin 5 üzeri z ile çarpımı sevgili arkadaşlarım bize neyi veriyormuş? 10 üzeri x çarpı 55 üzeri y çarpı 65 üzeri z'yi verir. Sebep? Çünkü şununla şunun çarpımı 10 üzeri x bunla bunun çarpımı 55 üzeri y. Bununla bunun çarpımı da 65 üzeri z yapacaktır. Yani ben burada toplamda ne ile çarptım arkadaşlar? 5 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 5 üzeri z ile 12'yi çarptım. Bu da bana 300'ü verdi bakın. Burası da 300'lü sonuç olarak. Şimdi her iki tarafı 12'ye bölecek olursanız. 12'ye böldüm 12'ye böldüm. Burası ne gelir biliyor musunuz? 25'in ta kendisi gelir. Çünkü 300 12'nin 25 katıdır. Ben şunları da. 5 üzeri x artı y artı z biçiminde yazamaz mıyım? Sonuçta tabanlar aynı ve çarpılıyor bunlar. Peki 25 nedir? 5'in karesi midir? Evet hocam. Peki o zaman x artı y artı z 2'ye eşit değil midir? E eşittir. Madem öyle, bakın şurası 2'ymiş. E bunun üssü de 2. Cevabımız 2 üzeri 2'den 4 yapar arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Geçiyorum dördüncü soruma. 3 üzeri x'i bize 5 olarak vermiş ve 5 üzeri y'yi de 81 olarak vermiş. x çarpı y'nin z'ninci kuvveti de 16 olduğuna göre z üzeri x üzeri y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu ikisine odaklanmanızı istiyorum. Burada arkadaşlarım 3 üzeri x eşittir 5 üzeri 1 yazdım. Şu 5 üzeri y'de 5'leri alt alta getirdim. Neye eşitmiş? 81'e. 81 e. de 3 üzeri biliyorsunuz. Bakın böylelikle 3'ler alt alta gelmiş oldu. 5'ler alt alta gelmiş oldu. O halde ben x'in 4'e oranı diyorum. x'in 4'e oranı 1'in y'ye oranına eşittir. Evet buradan da içler dışlar çarpımı alırsanız x çarpı y'nin tabii ki 4 olması gerektiğini görebiliriz. Şimdi bu cepte x çarpı y 4'müş. Peki şurada ne var? Bakın x çarpı y var yani 4'ün z'ninci kuvveti de 16 ise z kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 2'dir çünkü 4'ün karesi 16'dır. Şimdi ben x çarpı y'nin 4 olduğunu z'nin de 2 olduğunu biliyorum. Bana sorulan şeyde ise z'nin bakın z'nin x ile y'yi çarparsanız x çarpı y'ninci kuvveti sorulmuş aslında. Z 2 idi arkadaşlar x çarpı y'de 4'tü 2 üzeri 4'ten cevabımız 16 gelecektir. Doğru cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum. Beşinci sorumla. YKS'ye hazırlanan bir öğrenci bir kitaptan ilk gün belli bir miktarda soru çözmüş. İlk günden sonraki her gün önceki günlerde toplam ne kadar soru çözdüyse o kadar daha soru çözerek soru bankasını bitirmek istemiş. Örneğin ilk gün iki soru çözdüyse ikinci günde iki tane çözüyor. Bakın ilk gün iki tane çözdü. İkinci güne geçti şimdiye kadar ne kadar soru çözmüştü 2 o zaman ben o kadar daha çözeceğim diyor. Üçüncü güne geçti şimdiye kadar ne kadar soru çözdü 4 o zaman üçüncü gün 4 tane. Üçüncü günden sonra yani dördüncü gün şimdiye kadar 8 soru çözdüğü için 8 soru daha sonrasında 16 soru şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Pekala kitaptaki soruların tamamı x günde çözen bu öğrenci kitabın çeyreğini yani dörtte birini ee, kaç günde bitirmiştir. ...diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar... ...şimdiye kadar ne kadar çözüldüyse... ...bir sonraki günde... ...o kadar çözdüğü için... ...iksinci gün... ...kitabın tamamını bitirdiğine göre... ...bu kitabın yarısı... ...bir önceki gün bitmiştir. Bu kitabın yarısı bir önceki gün bitmiştir. Yani hep ile çarpılarak... ...gidiyor sonuç olarak. Yani şöyle diyelim... ...birinci gün iki çözdü... ...bakın ikinci gün toplam dört çözdü. İkiye dört... İlk iki gün şimdiye kadar dört tane çözmüştü. Üçüncü günün sonunda bu sekiz taneye çıktı bakın. Gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlarım şimdiye kadar ne kadar çözdüyse son günde o kadar çözüyor. Yani o halde şöyle düşünüyoruz. Hep iki katı iki katı oluyorsa, ikinin kuvvetleri oluyorsa biz diyoruz ki son gün bu kitap bittiyse bu kitabın yarısı bir önceki gün bitmiştir. Bakın son gün, ikinci gün tamamı bitmiş. O zaman x8 birinci gün yarısı bitmiştir. O halde yarısının yarısı olan çeyreği ne zaman bitmiştir? Tabii ki o da bir önceki gün. Yani yarısının yarısı ne demek? Yarısının yarısı yani çeyreği de sevgili arkadaşlarım x8 ikinci günde bitmiştir. Cevabımız C hansa verilmiştir. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sayfamdaki bir diğer sorum altıncı sorumla. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki iki televizyonun kenar uzunlukları santimetre birimine göre verilmiştir. Büyük televizyonun ekran alanı küçük televizyonun ekran alanının iki katıdır denilmiş. Yani buranın alanı A ise 2A ise buranın alanı A imiş arkadaşlar. Şimdi ben bu duruma göre alanlarını hesaplayamaz mıyım? Hesaplarım. Yani 2 üzeri x artı 2 ile 14 üzeri x'i çarptım. Daha sonrasında 2 üzeri x artı 1 ile 7 üzeri x artı 1'i çarptım ve oranladığım zaman üstteki alttakinin iki katı olduğu için oran olarak bu bize 2'yi verecektir. Çok güzel. Şimdi o halde üst tarafla biraz oynamak istiyorum. Üst tarafta 2 üzeri x artı 2 demek 2 üzeri x de 2'nin karesi yani 4'ün çarpımı demek. 14 üzeri x de 2 üzeri x çarpı 7 üzeri x demek arkadaşlar. Daha sonrasında böldüm. Neye bölüyorum? Bakın şu kısımda ilgileniyorum. 2 üzeri x çarpı 2 demektir bu. Şu kısımda 7 üzeri x çarpı 7 demektir. Ve bu kaça eşitmiş? 2'ye. Şimdi arkadaşlarım gerekli sadeleştirmelerimizi bir güzel yapalım beraber. Bakın 2 üzeri x ile 2 üzeri x gitti mi? 7 üzeri x ile 7 üzeri x de gitti. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2. Sağ taraftaki 2 ile sol taraftaki 2'yi sadeleştirdim. Hiçbir şey kalmadı. Böylelikle elimizde kalan şey 2 üzeri x bölü 7 eşittir. Sağ tarafta 1 kaldı. Yani bu ne demek ise 2 üzeri x eşittir 7 demek arkadaşlar. Şimdi bunu sağlayan x'i düşünmeyeceksiniz. Neden? Bu logaritmanın yapacağı iş, halledebileceği bir iş. Bize ne lazımdı? Kısa kenar uzunluklarının toplamı kaç santimetre olur diye sorulmuştu. Kısa kenar uzunluklarımız 2 üzeri x artı 1 öteki de 2 üzeri x artı 2 yani bunlar ne demek biliyor musunuz 2 üzeri x çarpı 2 şu demek diğeri de 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi yani 4 demek peki 2 üzeri x kaçtı arkadaşlar 7 idi hocam o halde şu 7'ymiş bakın hemen gösteriyorum şurası 7 ise 2 kere 7'den 14 artı şurası 7 ise 4 kere 7 28 bunları toplarsanız da 42 cevabını alırsınız doğru cevabınız da bursa seçeneği olur Orada x'i bulmaya çalışırsan vay haline İşin içinden çıkamam bir türlü Logaritla bilmiyorsun. x sıfırdan farklı reel sayı olmak üzere 10 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü 15 üzeri x eksi 3 üzeri x eşittir 27 bölü 8 Buna göre x'in değeri kaçtır Şimdi arkadaşlar üst tarafa bakacak olursanız ikisinde de 2 çarpanı olduğu için 2 üzeri x parantezinde kolayca alınabilir 2 üzeri x parantezinde 10 üzeri x elde etmek için 5 üzeri x gerekir eksi bir de birimiz var daha sonrasında bölü. Alt kısımda da 3 üzeri x ve 15 üzeri x'in içerisinde 3 üzeri x'ler var. Dolayısıyla burada 5 üzeri x yan tarafta da eksi 1 kalır. Ve şunlar çarpım durumunda olduğu için de artık biz ne deriz arkadaşlar? Şunla şu birbirini götürür deriz. Götürdükten sonra da bakın 27 bölü 8 var. Yani 3'ün küpü bölü 2'nin küpü var. Yani 3 bölü 2'nin küpü var. Deriz. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. 2 bölü 3'ün x'inci kuvveti Eşittir sağ taraf neymiş 3 bölü 2'nin 3. kuvveti peki ben bu 3 bölü 2'nin 3. kuvvetini 2 bölü 3'ün eksi 3. kuvveti biçiminde yazamaz mıyım e yazarım böylelikle tabanlar eşitse derim üstler hayli hayli eşittir x ile eksi 3 birbirinin eşit olacak x değeri kaçtır diye sorulmuştu cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz ve devam ediyorum sağ üstteki sorumla 8. soru. 0.125 demek, biliyorsunuz ki 125 bölü 1000 demek ve 1000 125'in 8 katı olduğu için bu ifade 1 8'in ta kendisidir. Dolayısıyla 1 bölü 8'i desem 2 üzeri eksi 3 biçiminde yazabilmelisin. 2 üzeri 3'ün hop açtım parantezi a artı 2 bölü 5 kuvveti eşittir 16 dediğimiz şeyde, biliyorsunuz 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4'un a eksi 1'ince kuvveti dedik şimdi ne yapacağız peki üstleri çarpıp birbirine eşitleyeceğiz çünkü tabanlarımızın ikisi de 2 iki zaten o halde üstleri çarpıyorum 3a-6 bölü 5 eşittir 4a-4 dedim arkadaşlar içler dışlar çarpımı zamanı 5'i buraya alacağız yani 3a-6 eşittir 12 değil 5 ile çarpıyordum 20a-20 yazdım 3a'yı bunun yerine aldım 23a yaptı Eksi 20'yi bu tarafa aldım. 14 yaptı. Her iki tarafı 23'e bölerseniz de a eşittir. 14 bölü 23'ün ta kendisi gelir. Bakın a değerimizi sormuştu. Cevap Adana seçeneği olacaktı. 9. soruma geçiyorum. 9. soru sevdiğim ve beğendiğim bir soru. 49 üzeri x eksi 7 üzeri x 56 imiş. 4 üzeri y eksi 2 üzeri 7 42 imiş. Buna göre x kere y kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım dikkatli dinliyorsunuz. Şu ikisini ben 7 üzeri x parantezine alabilirim. 7 üzeri x parantezinde şuracıkta bir 7 üzeri eksi kalır. Yan tarafında da 1 kalır ve eşittir bu da 56 imiş. Alt tarafı ise 2 üzeri y parantezine alırım. Şuracıkta 2 üzeri y kalır. Eksi yan tarafında da 1 kalır. Bu da 42 ta kendisiymiş tamam mı? Şimdi gençler bize demiş ki x çarpı y kaç? Ben x'i ve y'yi bulacağım yani. Doğru mu? x'i ve y'yi bulamazsam ne olur? De, o zaman x çarpı y'yi bulabileceğim bir argüman gerekiyor bana. Ama öncelikle burada bazı sayılar bulmamız gerekiyor. Bakın eğer e, 7 üzeri x ile 7 üzeri x 1'in çarpımı 56 ise x kaçtır gibi düşünce yoluna girmektense şunu diyorsunuz 7 üzeri x ile 7 üzeri x eksi 1 arasında bir fark vardır. Doğru mu? Bir diğerinin bir eksi. Aralarında bir fark olup da çarpımları 56 olan hangi sayılar var? Hocam tabii ki 7 ile 8. Demek ki küçük olanına ben 7 diyeceğim. Büyük olanına 8 diyeceğim. Yani arkadaşlar 7 üzeri 2 neymiş? 8'in ta kendisi. Şimdi alt kısma geçtik. Hadi onu sen söyle bakayım. Söyle. 2 üzeri y ile 2 üzeri y 1. Birbirinin bir eksiği bir fazlası. Aralarında bir fark olan sayıların çarpımı 42 ise... 6 kere 7. Küçük olan 6'dır. Büyük olan 7'dir. Yani 2 üzeri y de neymiş arkadaşlarım? 7'ymiş. Şimdi bakın. 7 üzeri x eşittir. 8 nedir? 2'nin küpü. 2 üzeri y neydi arkadaşlar? 7 üzeri 1'di. Bakın 2'leri ve 7'leri alt alta getirdim mi mis gibi oldu. x bölü 1. 3 bölü y'ye eşittir diyeceksiniz. Bakın. x bölü 1 3 bölü y'ye eşittir. Böylelikle içler dışlar çarpımı alacak olursanız X çarpı Y'de buradan bir kere üçten 3 üç gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Mis gibi deriz sevgili gençler. Ve onuncu sorumuz. Onuncu soru arkadaşlarım. Son sorumuz bu testimiz için. Onuncu soru için de ufak bir düzeltme rica ediyorum sizlerden. Bunların hepsi de bakın. 3 üzeri 10x, 3 üzeri 11x, 3 üzeri 12x, 3 üzeri 13x ve 3 üzeri 14x olacak. Kusura bakmayın arkadaşlarım. E, dizgici arkadaşım. Bu şekilde bir hata yapmış. X'lerin olmayacağını düşünerekten kendisini yazmış bilmiyorum ama tabi benim de hatam var burada. Kontrol etmeme rağmen gözümden kaçmış. 64 üzeri X sayısı 0.2 devredenin 6X'inci kuvvetinin sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. Öncelikle 64 üzeri X'i bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuna bölmemiz gerekiyor ki 0.2 devredenin 6X'inci kuvvetine bölmemiz gerekiyor ki biz arkadaşlar... Bunun, bunun diğerinin kaç katı olduğunu bulalım. 64 dediğimiz sayı biliyorsunuz ki 2 üzeri 6'dır. Ve 2 üzeri 6'nın ikisinci kuvvetini yazacağım. 0.2 devreden dediğimiz şey de 2 bölü 9'dur. 2 bölü 9'un 6 ikisinci kuvvetinden bahsediyoruz biz burada. Ee, daha sonrasında 2 üzeri 6'nın ikisinci kuvveti dedim. Bölü bakın 2 üzeri 6x yazıyorum. Bölü 9 üzeri 6x yazıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere şurada da bir 2 üzeri 6 x'imiz mevcut 6 ile x'i çarparsanız. Burası da 2 üzeri 6 x bölü 9 üzeri 6 x yapacaktır. Bunları ters çevirip çarparsanız yani 2 üzeri 6 x çarpı 9 üzeri 6 x bölü 2 üzeri 6 x derseniz. tabii ki şunlar birbirini götürecek ve cevabımız 9 üzeri 6 x olacak. Şimdi cevaplarda böyle bir şey yok ama sen bunu cevaplara uyduracak kadar akıllısın. 9 demek biliyorsunuz ki 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 6x'inci kuvveti de 3 üzeri 12x yapar. Yani şu ifadenin sonucu buna eşit olduğuna göre... ...demek ki 64 üzeri x 0.2 devredenin 6x'inci kuvvetinin 3 üzeri 12x katıymış. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videomuzda köklü ifadeleri anlatacağız ve ardından da konu testini çözeceğiz. Kamp güzel ilerliyor ödevlerinde yaptığın takdirde senin için hiçbir sıkıntı olmayacak. Akarın kokarın olmadan tertemiz matematikten dümdüz böyle net şekilde yüksek netler yapmaya başlayabilirsin demektir. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.